Looks on the mic bu siktimin ağzını piyasaya ben lazımım Geri geldim tamam cephaneler hazır tatava yapmasın ağzın Ve bana faydası olmadı streamin ve yancı kolpodosları İnan bana onlardan olmadı İstemem gideceğim Ben üst mevkiye neler başarabileceğimi kimse bilmiyor Görmüyor gözleri körler Cahilleşiyor iyice aptallaşıyor Yeni nesil azetmem kimseye veremem Prim üstadlı dikleri adama düşman olmaya çalışıyor Onca enayi çektim pimi Gözlerimi kan tanıyamıyorum Bazen annemi iki senenin ardına kusuyorum Yine nefretimi en içten insanlara çünkü atmam gerek bursa anlatmam gerek. İnan seni bırakılı hiçbir şey yolunda gitmediği işler aksadı ömrümden azaldı. Gün geçtikçe hiçbir kalmadı içimde ve sonunda dedi bana yazmalısın dostum silmelisin zaten bunların delik deşik postu takma kimseyi kafana mezarından kalkıp geldim buraya kafamın içi yeterince dolu aklımda başımda ama bulamıyorum bir türlü doğru yolu bilirsin baba bazen terminator oluyor kırarım kolu acımam yok çeker vururum demem Allah'ın kulu doldur carjörün amlu yudaya kafasına rezil olmak için ekstra çabaya gerek yok nasıl olsa yayılıyıp şah kes boşu bırak o kalemi baba dokunma benim esirin beatin üstünde efil efil iyisi benim götü varsa vurmayı denesin fazla telekeli bir orman içine sahip çık geliyor kral kafanı Alman içi boş anlamıyorsun naftan Para mı gelen giden bir olay Cepte kuruş yok nakli kartı yatır Benim bu kumar senin kupon yatar Nefes almam çoğu insana batar Sizin gibi fahişçiler için kendini siktirerek para kazanmak kolay tabi Biçilemez pahişlerime yavaş yavaş giriyorum yeni piyasanın içine at Bırak bana burayı çekil köşene herkes bir çaba içinde Ama inkarlı benim isteseydim tek kelime rica kuyu piyasadan siler rezil eder Kaybettiğimi hey, arıyorum sürünüyorum biliyorum Bitch. Başaracağımı mermiler tam hedefe gider Dost edip yerin man. seni yalan eder Kimine dert olur bunlar anlamazlar Ne tep pasa palavra otur oku ders darsın çalış çalıştaki teki düşmeyelim senle de gözüm dönerse tanımam kimseyi zor tutuyorum kendimi bazen bir yerlerini kırmamak için Ahmet baba geliyor akna kız <gülüyor> per alın çıkarmayın kafayı tam hedefçisiniz Rezilsiniz baya baydınız skopyasınız kuzum ağlamasın kıyamam çok mu sert oldu tamam tuturdum açı sizinle aç parayı veririm paranızı kapayın oğlum ağzınızla boşuna yapmayın bana lakta öldüremez kimse içimdeki inancımı Kırar kadar kıldığımı bir çare ararayına sok sokup illa Sizin mahallede bir tane orospu bulunur Bilirim huyunu ezbere bilirim suyunu gurur kırıp ben alıcı yerinden vururum